sen de tanıdıkları hiçbir şey göremezler Ya Ne bakıyorsun öyle ya? Dedim ya, ya Karanlık ortasında yorulmadan savaşan Umut dolu gökyüzünde yıldızlarda kaybolan Yıkılan bir hayalin ortasında yalnızca Laneti bu bakışın karşısında duramam Metrobolde kanayan küçücük bir yarasın Doğurma boşuna lan Duyulmaz artık yürüdüğün sana revadır unutma, yorulduğunu görmüyüm ha Sakın ha Gözlerinden akan günahın yok mudur sebebi Bu izle travmanın en belirgin hali ya Kaçmak mı kaç Yine de bulur bu dert ve keder Peşindeler Dünya masalında iyi halden aklamak mı Aldığımız her nefeste keder gelmek zorunda mı Sokaklarda gülümsemek bu kadar zor mu Bir rüya gibi aşk oktan Ya kaçmaktan Yardım sar. Bedenim olmuş iskelet Her seferde beden ödemekten Yaşam tükenecek kadar peşine bırakıp Suratına tükürecek yere düşen çocuk İnan kalıp alıp gülümseyecek o duyulmayacak sesim kesilirse nefesim Küçücük bir metropolde kırılacak hevesin Gözlerinde bir karanlık parça Hayalim ve doğru bilinen yalana kapılacak hislerin Gün gelecek insanlar birer birer azalacak Gülümseyenler geleni karanlığa bırakacak Dizlerinin üzerine arayacak ama bulunmayacak hiçbir zaman apar topar saklanacak kafasında kurulacak sorunsuz bir ütopya geride bir hayat bırakıp yerleşecek oraya eline kalem alıp başlayacak yazmaya ve 7 milyar eksi biri zelvedalan dünyaya